Türet, Hollanda'nın merkezinde bulunan güzelliği açısından zaman zaman Amsterdam'la da karşılaştırılan, aynı zamanda Amsterdam'ın turistiz hali olarak da anlatılan güzel bir Hollanda şehri aslında. Ülkedeki konumundan dolayı bu ülkedeki ulaşımın aktarma merkezi bu şehir. Çünkü aslında haritada baktığınızda Hollanda haritasının neredeyse tam ortasında konumlandırılmış bir şekilde bulunuyor. Bunu şehre vardığınızda istasyonun ne kadar büyük olduğundan da anlayabiliyorsunuz aslında. İstasyon size küçük bir havaalanındaymışsınız gibi hissettiriyor. Hatta Türkiye'de bulunan ya da Hollanda'da bulunan birçok havaalanından da bence daha büyük. Şehirde genç nüfus çok fazla çünkü Hollanda'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Utrecht Üniversitesi'nin yanı sıra 5 tane üniversite daha bulunuyor bu şehirde. Şehrin nüfusu toplamda 330 bin civarı ve şehrin yaklaşık %10 nüfusunu bu bahsettiğim öğrenciler oluşturuyor. Biz bu şehre bir cumartesi günü gelmeyi tercih ettik çünkü bu şehirde cumartesi günü özel olarak kurulan birkaç pazar ve ziyaret edebileceğiniz bir tane yel değirmeni bulunuyor. Umarız güzel bir gün geçiririz. Şimdi de Fredenburg denilen bir meydanda kurulan bir pazardayız. Bu pazarda daha çok yiyecek içecek satılıyor gördüğüm kadarıyla. Şimdi gezeceğiz hatta tadımlık bir şeyler bulabilirsek deneyebiliriz. Bu pazar bu meydanda çarşamba, cuma ve cumartesi günleri kuruluyor sadece. balık satan bir yerden kızarmış balık aldık. Bunun porsiyonu 6,5 kilo. Birkaç tane yedik. Unutmuşuz ekmeği. Ben yani bence bayağı lezzetli. Yani porsiyonuna ve fiyatına göre balıklarda taptazi zaten. Orada kızartıyorlar hemen. Bayağı iyi yani. Deneyebilirsiniz. Pazarda güzel bir kanalici gördük ee, ve birer tane kanal aldık kendimize. Bakalım tadı nasıl? Nasıl? Hmm. Güzel. Güzel mi? Hmm. Ee, dışının sert olmasını beklemiyordum. Ama böyle şey, çok değişik bir sertlik değil. Güzel bir sertliği var. Bence baya lezzetli. Oo süper. Ama ben bunun hepsini yemem. Şimdi Molendester değirmenine geldik. Burada her cumartesi saat 1 ile 4 arasında bedava tur yapılıyor. Yani şehire cumartesi gelme nedenlerimizden de bir tanesiydi zaten bu. Birlikte içeriği görelim. Yel değirmeni önceden bir kereste fabrikasına aitmiş ve burada elde ettikleri enerjiyi keresteleri kesmek için kullanıyorlarmış. İçeride de sanırım bunu gösteriyorlar şu an. Beraber bakalım. Too, so not... yeah, yeah. I can join you yeah, okay. Kanatları rüzgara göre manuel ayarlıyorlarmış bu gördüğünüz kocaman ee, dümenle bu dümenle yönünü ayarladıktan sonra rüzgara karşı eğer çok şiddetli bir rüzgar olup zarar verecek kadar fazlaysa bu rüzgar bu yel değirmenine bu ipten bu yel değirmenini durdurabiliyorlarmış şimdi bize anlatan çok tatlı yaşlı bir amca var şimdi bizim için yel değirmenini bunu kullanarak durduracak. Okay, it's just one movement and it stops. It stops. Okay. It very cautiously. Very, very cautiously. Very cautiously. So with the same it's rope magic. you you also do the break and lose the break. Yes. Yeah. With yes. okay. the same rope yel değirmeninin kanatlarının arkasında bulunan dişli kanatlarla birlikte dönüyor ve sırasıyla bağlı olduğu diğer dişlileri de döndürüyor. Bu dişliler birbirlerine 90 derece açıyla bağlılar. Bu dişlilere ayna dişli deniyor. Ayna dişliler günümüzde de birçok mekanik sistemde bağlı oldukları milin dönme hareketinin yönünü 90 derece dikine değiştirerek aktarmak için kullanılıyorlar. Şu anda görmüş olduğunuz bu dişliye hareket ulaştığı zaman bu dişlinin dönmesiyle doğal olarak bu dişliye bağlı mil de dönüyor ve bu milin merkezine belli bir mesafe ile bağlanmış olan kütük de milin dönmesiyle birlikte aşağı yukarı hareket etmeye başlıyor. Bütün aşağısına ise testere bağlanmış ve kütükle birlikte hareket eden testere odunu kesiyor. Aslında burada kullanılan sistem araba motorlarındaki silindirlerin çalışma prensibinin tıpatıp aynısı. Geldiğimin içini gezdik. Bizi çok tatlı yaşlı bir adam bir amca gezdirdi. Şimdi çıktık onun içinden. Burada büyük boş bir alan var yan tarafında. Burada birkaç tane hayvanın bulunduğu ufak bir alan da var. Tatlı işte koyunlar var, domuzlar var, tavuklar var vesaire. Bir de Yeldeğmen'in hemen şu altı kafe. Gelip oturmak isteyenler burada vakit geçirebilirler Yeldeğmen'i ziyaret ettikten sonra. Biraz Güzel bir yere benziyor. Şimdi Odegraat'a doğru gidiyoruz. Odegraat buranın bir kanal kenarında bulunan bir yerleşim yeri. Birçok kafe vesaire bulunuyor. Çok güzel olduğu ve Amsterdam'a benzediği söyleniyor o bölgenin. de Oodegrata geldik ee, Burası böyle iki katlı bir kanal kenarı sokak şu aşağı kattaki kapıların hepsi, bu yukarıdaki evlere bağlı depolarmış aslında. Önceden ee, kayıklara, işte, ee, nehir taşıtlarına bir şey yüklemek için buradan çıkartırlarmış evlerindeki eşyaları. Direkt kayık seviyesinde yükleyebiliyorlarmış. Bir şey getirdikleri zaman da hemen depoya kolayca koyabiliyorlarmış getirdikleri malzemelerini insanlar. Maalesef şehrin en büyük simgelerinden biri olan Dom Tower. Tamamen bir konstrüksiyon altında. O yüzden hiçbir şekilde göremiyorsunuz onu. Ve bu 2024'te bitecekmiş. Biraz büyük boy bir patatesimiz var. Bu e, aynı zamanda Amsterdam'da da var. E, Baya ünlü bir patatesçi. E, yani tahmin ettiğimizden büyük bir porsiyon çıktı. 5.75'ti bunun fiyatı. Zaten güzel. <gülüyor> Tam şu karşı tarafta yedik patateslerimizi. Kalabalık olduğu için çok güzel bir ortam oluşmuş. Hala Burçak orada. Mert orada, Güşra orada. Şu anda St. Martin Katedrali'nin önündeyiz. Burası aslında Dom Meydanı'nda bulunan ana kilise şehirdeki. Ve hemen önünde de kulesi var bu kilisenin. Zamanında bu ikisi birleşikmiş. Bu aradaki yapı şiddetli bir fırtına çıkınca yıkılmış. Ve ikisi aslında artık o dönemden beri ayrı iki yapı olarak şehirde duruyor. Hemen bu meydanın altında da Domandır denilen şehirdeki hani bulunmuş çok eski dönemlere ait kalıntıların da sergilendiği bir müze var. Ona da girebiliyoruz. Tabii ki ama biz bugün girmeyeceğiz. Şimdi Yanskerkov çiçek pazarına gelmiştik ama saat 5'i biraz geçiyor maalesef tam toplanmasına denk gelmişiz. Burası şehir merkezine çok yakın, Utrecht'in Don Meydanı'na çok yakın bir pazar. Yanskerk'in hemen önünde kuruluyor. Yani çiçekleri seviyorsanız, bu tarz pazarları seviyorsanız gelip buraya da uğrayabilirsiniz. Nasıl buldun Utrecht'i? Bence Utrecht çok güzel bir şehir. Amsterdam'a da neden benzettiklerini anladım. Yani bu kanalın etrafındaki e, yapılaşmadan dolayı. Hı hı. Hatta yani kanalın böyle iki katlı olması, aşağıya inip oturacak yerlerin olması bence Amsterdam'a göre burada daha güzel. E, yani şehir turistik değil diyorlardı Amsterdam'a göre daha böyle rahat diyorlardı ama bence baya turistik bugün. Ya da turistik olmasa bile baya kalabalık sokaklar. Genel olarak bence şey, e, şehir baya iyi. Yani gittiğimiz en güzel şehirlerden bir tanesi diyebilirim. Bayağı büyük, çok fazla merkezi var anladığımız kadarıyla. Yani bulunabileceğiniz, oturup eğlenebileceğiniz fazla sayıda meydan gördük biz en azından dolaşırken. Ben genel olarak beğendim Utrecht'i. Sen ne düşünüyorsun? Sarıdiklerine kesinlikle katılıyorum. Bence de Amsterdam'a çok benziyor ama Amsterdam'dan daha iyi olduğu yönleri de var. Utrecht Amsterdam kadar güzel bir şehir bence.